Astrokozma takipçileri 30 Nisan 2022'de Boğa Burcu'nun 10 derecesinde bir güneş tutulması gerçekleşiyor. Bu videoda tutulmanın üzerimizdeki etkilerini anlatıyor olacağız. Öncelikli olarak kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmanızı hatırlatmak isterim. Böylelikle ileride paylaşacağımız videoları kaçırmadan izleyebilir bizlere destek olabilirsiniz. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum ve tutulmanın etkilerine başlıyorum. 30 Nisan tutulmasının yükseleni Yay Burcu'nda ve yöneticisi kendi yönettiği Balık Burcu'nda 3-9 aksında yerleşmiş. Aynı zamanda baktığımızda Venüs'te Jüpiter'le yan yana parti bir kavuşum halinde ve 3 derece Ort'la da olsa Neptün bu ikiliye eşlik ediyor. Yükselenin yöneticisi ve diğer kombinasyonlarla birlikte arasındaki kare açıyla iletişimimiz, fikir ve düşüncelerimiz, kısa yolculuklar, yakın çevremiz, bunun dışında öğrenimlerimiz, aldığımız eğitimler ve araçlarımızla alakalı bir takım konularda mücadele ve zorlukların ortaya çıkabileceğini Bununla alakalı bir eyleme geçebileceğimizi, birtakım projelerle ilgili fikirlerimizi uygulamaya dökebileceğimiz bir enerjiyi ortaya çıkartıyor. Onun dışında 3 9 aksı medikal astrolojide psikolojik aks olarak da geçtiği için bu tutulmanın mental sağlığımız üzerinde de etkili olarak çalışabileceğini söyleriz. Tabii ki burada Jüpiter Venüsle birlikte tam kavuşum yaptığı için bu zorlanacağımız konular öncelikli olarak maddi kaynaklarımızda olacaktır. Tabii ki şu an Neptün'ün de verdiği etkiyle piyasalardaki belirsizlikten dolayı maddi kaynaklarımızdaki belirsizliğin üzerimizdeki yarattığı psikolojik baskıları da konuşabiliriz. Venüs ayrıca tek başına ilişkileri de temsil ettiği için psikolojik olarak ilişkilerimizde mağdur olduğumuzu da düşünebiliriz. Bu kombinasyonda Venüs'ün balık burcunda yerleşmesi Kimilerimiz için sağlık konularında hormonlar ve vücut sıvıları ile ilgili bir takım belirsizliklerin olduğunu gösteriyor. Harita potansiyeline göre yakın çevrenizde bir aile büyüğünüzü ya da size yakın olan biriniz sağlığıyla ilgilenmeniz de gerekebilir. Burada ciddi bir dönüşümde olduğumuzu unutmayalım. Gelinen son noktada sıkı bir disiplinle iyi bir plan yaparak taşın altına elimizi koymamız gerekiyor. Fakat burada eylem gücümüzde zayıf kalabiliriz. Çünkü Mars balıkta asaleten düşük çalışıyor ve karşı karşıya kaldığımız durumda kendimizi mağdur, ezilmiş ve çaresiz hissettirebilir. Ben nasılsa bu durumdan çıkamam diyerek eski alışkanlıklarımızı kıramayıp bizi pes ettirebilir. Bırakıp kaçabiliriz gerçekleri görmezden gelmemizi sağlayabilir. Tüm bu duygularımızı kontrol altında tutmamız ve bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Mars kontrol edebildiğimiz bir gezegendir. Dolayısıyla buradaki tüm bu duyguları rahatlıkla kontrol edebiliriz. Bu tutulma aslında 16 Nisan terazi dolunayının etkilerinin devamı niteliğindedir. Bu yüzden ne düşündüğümüz, ne karar aldığımız, hangi yöne gitmemiz gerektiği, tavır ve tutumlarımız çok önemli oluyor. Burada ay düğümlerinin apexinde iki İkinci evde yerleşmiş olan Satürn bu noktada devreye giriyor ve bizi içinde kaldığımız konularla sınayarak doğru yöne gitmemizi sağlıyor. Diğer taraftan da Jüpiter ihtiyaçlarımız ve kaynaklarımız üzerinde Neptün'le birlikte büyük bir belirsizlikle baskı yaratıyor. Burada ay düğümlerinden dolayı yaşadığımız konuların aslında kadersel olduğunu bilmemiz gerekir. Şimdiye kadar uğradığımız haksızlıklar ve gördüğümüz zararlarla birlikte ilişki ve para konularında geldiğimiz noktada tavır ve tutumlarımızın değişmesi şart oluyor. Değişen düzen içerisinde eskiden gelen alışkanlıklarımızla bu yüzden devam edemeyiz. Buradaki Plüton'un bize verdiği destekle daha sabırlı, disiplinli ve durum her neyse bahaneler üretmeden, kendimizi zayıf ve mağdur hissetmeden gerekeni yapmaktır. Tabii ki buradaki en büyük gücümüzün kendimize ve yaradanı olan inancımızı kaybetmememizdir. Ruhumuzun tekamülü için değişen düzene ayak uydurmak üzerine bazı seçimler yapmamız gerekiyor. Değişme korkup kaçtığımız, disiplinli olarak sabır göstermediğimiz her durumda Mars balık etkisiyle daha mağdur olacağımızı unutmayalım. Placidus sisteme göre baktığımızda tutulma 4-10 aksında gerçekleşiyor, Holstein'a göre de 5-11 aksında gerçekleşiyor. Yani burada ev, hane, sosyal statü, kariyer konularıyla ilgili bir konunun bitmesi, değişmesi söz konusu. 5-11 aksını da kapsadığı için değişen durum karşısında yeni bir ben yaratmak durumundayız. Yeni bir ben, yeni çevre, yeni projeler, yeni sıra dışı düşüncelerimizi de ortaya koymalıyız. Yani burada çocuklarımız için, ideallerimiz için, geleceğimiz için keyifle çaba harcamalık, bunu gönüllü bir şekilde yapmalıyız. Burada şimdiye kadar sabit kalmış bir enerji var ve bunu yapabilecek aslında bir de sistemsel desteğimiz de var. Uranüs'ün tutulmaya eşlik ettiğini görüyoruz. Uranüs'le buradaki sabit kalan ve değişmesi gereken şeylerin değiştiğini ve burada aslında yeniden kendimizi inşa edebilecek güce sahip olduğumuzu görüyoruz. Uranüs Mayıs 2018'de Boğa Burcu'na geçmişti ve buradaki yolculuğuna Nisan 2026'ya kadar devam edecek. Ayrıca Kuzey Ay Düğümü de Boğa Burcu'nda yerleşiyor. Gördüğünüz gibi Boğa Akrep Akrepaks'ı oldukça hareketli. Boğa akrep attı maddi kaynakları, dünyevi hayattaki yeteneklerimizle elde ettiğimiz kazançlarımızı anlatır ve bunları nasıl yönettiğimizi gösterir. Aynı zamanda öz değerimizi, güvendiğimizi ve tutkularımızı ifade eder. Ve boğa aynı zamanda beslenmeyi de anlatır. Bu yüzden tüm bu konularda kendisini güvende hissetmek, keyifle istediği gibi hareket etmeyi tercih edecektir. Kolay kolay alıştığı düzeni bozulsun ve keyfi kaçsın istemez. Bu yüzden de rahatlık alanından çıkması biraz zor olur. Evet bu tutunma uzun süre sabredip katlandığımız, zarar görsek de ses çıkarmadığımız ilişkilerimiz ve kazançlarımızdan tutun da beslenmeden tutkularımıza kadar olan tüm bu konuların üzerinde etkili olarak çalışacaktır. Sabitliği kırmak adına Mayıs 2018'den beri Uranüs'ün burada olmasıyla bir takım kayıplar veya zorlanmalar yaşamış olabiliriz. Ya da eski deneyimlerimizle artık bir farkındalık yaşayarak biz bırakmak istemiş olabiliriz. Her iki türlü de bu tutulmanın enerjileriyle birlikte yeni bir sürece hazırlandığımızı bilmeliyiz. Bu kayıplarla finansal ve fiziksel plandaki değişimlere ayak uydurabilmek adına bir çözüm üretmek, zehirli olan yolunda gitmeyen, öz zarar veren konuları iyileştirmek için şimdiye kadar düşünmediğimiz, bize ters gelen veya farkında olmadığımız alanlarda yaratıcı yetenekler geliştirebilir, yeni eğitimlere başlayabilir, kendimize yeni kazanç kapıları açabiliriz. İçinde bulunduğumuz durum ne olursa olsun Jüpiter, Neptün ve Venüs kombinasyonuyla gerekeni yaptığımız takdirde tutulmanın enerjisi hayallerimizin ötesinde ilişki ve maddi kaynaklarla ilgili bize fırsatları açacaktır. Tutulmanın herkes için şanslı ve güzel gelişmeleri tetiklemesini diliyorum. Bu süreç içerisinde zorda olana yardım etmek, hayvanları ve çocukları korumak ve bütünün hayrına gönüllü işler yapmak kendinizi daha iyi hissettirecektir ve ödüllerini de daha sonra getirecektir. Tekrar görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın.